اِتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُ مَا Nerede olursan ol Allah'tan kork Nerede bulunursan bulun Allah'tan kork Ne demek bu? Yani hangi makamda olursan ol Kadın ol, erkek ol Genç ol, yaşlı ol Hangi konumda olursan ol Fakir ol, zengin ol Alan ol, veren ol Duyan ol, konuşan ol Nerede olursan ol ''Hangi durumda olursan ol, Allah'tan kork.'' Subhanallah bu hadis her şeyi açıklıyor. Sorulan birçok soruya cevaptır bu. Akıllarda olan birçok şüpheye cevaptır bu. Yolunu kaybetmiş olan birçok insana şu kısacık, şu cümleler aslında rehberdir onlar için. ''Şu günaha giriyorum, ne yapacağım?'' ''Böyle bir hatam var, ne yapacağım?'' ''Filanlar bana bunu diyorlar, ne yapacağım?'' Ya da benim içimden böyle şeyler yapmak geliyor. Ne yapacağım? Peki insan Allah'tan nasıl korkacak? Bu bir. İkincisi ise bu soruyu soruyorum ve bırakıyorum. Ve ikincisine geliyorum. İnsan her an Allah'ın kendisini gördüğünü, kendisini bildiğini, yaptığı her işten Allah'ın haberdar olduğunu bilecek. Eğer öyle olursa, öyle olursa yolunu güzel çizecek. İmam Tavuz, Rahimullah. O bizim alimlerimizin içerisinde çok kıymetli bir yeri vardır. Kendisi tabi hakkı konuşunca, hakkı söyleyince, hak uğruna fetva verince, hak uğruna ilmini konuşturunca birileri ondan kıcık kalmışlar. Onu insanlar içerisinde, halkın içerisinde irtibasız hale getirmeye çalıştılar. Filan tozağa yaptılar Allah Azze ve Celle onu selametle çıkarttı. Filan işleri yaptılar Allah onu çıkarttı sonra çok çirkin bir yola başvurdular. Toplum içerisinde iffeti zayıf, kötü yolda olan bir kadını buldular. Onun ile İmam tavusu saptıracaklardı. Kadın dedi ki bu işi bana bırakın. Bugüne kadar bana hayır diyen olmadı. Ben bunu nasıl yoldan çıkartırım çok iyi bilirim dedi. Anlatıldığına göre, rivayet edildiğine göre bu kadın İmam tavusun peşine düştü. Arkada ona laflar attı. Bir şeyler söyledi işte biliyorsunuz aklınıza gelen şeyleri söyledi. İmam Tavus da baktı ki bu kadının niyeti farklı Döndü ve kadına dedi ki ey kadın Ben anladım sen benden ne istiyorsun Düş peşime dedi Düş istediğin şeyi sana vereceğim dedi Ve kadın da onun peşine düştü gitti Kabe'nin önüne geldiler Kadın Kadına döndü İmam Tavus dedi ki ey kadın Şimdi söyle bakayım bana Benden ne istiyorsun Senin istediğin şeyi ben çok iyi biliyorum Hadi istediğini söyle Burada yapacağız Kadın hayretler içerisinde Dedi ki burada mı? Kabe'nin huzurunda mı? Burada mı? Halkın içerisinde mi? Nasıl biz onu yapacağız dedi. İmam tavus bu sefer o kadına döndü dedi ki Ey ahmak! Ey gafil! Kabe'nin huzurunda bunu yapmaktan utanıyorsun da Kabe'nin Rabbi olan Allah'ın huzurunda o günahları işlemekten utanmıyor musun? Halkın huzurunda bunu yapmaktan utanıyorsun da Halkın Rabbi olan, haliku olan, mudabbiru olan, Rabbul Alemin olan Allah'ın huzurunda bunu yapmaktan utanmıyor musun dedi. Kadın dersini aldı ve döndü ve gitti. Evet kıymetli kardeşlerim, İmam Tavus'un bu sözü bizler için de geçerlidir. Halkın içerisinde Annenin babanın yanında Eşinin yanında Çocuklarının yanında Arkadaşlarının yanında Yapmaktan utandığın çekindiğin bir günahı Bir hatayı Rabbinin huzurunda yapmaktan da utanmıyor musun? İnnep inna rabbekele bir mirsat Senin Rabbin gözetleyendir diyor Allah Azze ve Celle Senin Rabbin gözetleyendir Nerede olursan Allah orayı görüyor Hangi konumda olursan ol Allah senden haberdardır ve bunu hiçbir zaman unutma. Allah her işimizde, her sözümüzde, her davranışımızda bizi görüyor. Öyle hareket et. Öyle hareket edersen o zaman aklındaki soru işaretlerini götürürsün. Ey Allah, haramlar konusunda cesur olan kardeşim Allah seni her an görüyor. Ey Allah'ın en sevmediği işi yapan, Allah'a şirk koşan, Allah'a küfreden insanlar. Allah sizi her an görüyor. Allah'a şirk dolu sözlerinizi, şirk dolu amellerinizi, Allah'a küfreden hareketlerinizi Allah görüyor. Allah görüyor. Allah görüyor. Eğer bu davranışta işte şu mantıkta olursa bir insan, her zaman bunu kendisini oturtursa o zaman o insan birçok yolda Birçok hatalı yolda kendisini saptırmak için yollara oturan şeytanlardan o zaman selametli bir şekilde yoluna devam eder. Bunu hiçbir zaman unutmayın.